Değerli Açık Öğretim Fakültesi İlahiyat Ön Lisans 2. Sınıf Öğrencileri Arapça 2. 2018-2019 Yaz Okulu Sınavı sorularını yararlanmanız umudu ve temennisiyle çözmeye başlıyoruz. Hepinize kolay gelsin. es evvel soru 1 Tüm Nokta nokta. Döve e yukarıda. Onlar döve sabahın, e ilacı sabahın sabahlin. Yukarıdaki boş cümlede bırakılan, yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri doğru şekilde tamamlayan Eheze, fiilinin emri gayib formu aşağıdaki hangisin? Arkadaşlar emri gayib diye kuduru olması lazım. Ya huzunu alırsınız. Zete huzu almıyorsunuz. Ya huzunu alıyorlar. huzu alınız. Doğru cevabımız eşıkı li huzunu olacak. Çünkü alsınlar. Es-süel-i seni. Aşağıdakilerden hangisi nehi-gaib kipinde çekimlenmiş bir fiildi? Nehi-gaib başına la gelen ve gaib sigası. Evet. Le-yemellü. Usanmasın. Le temelline usanma diyorsun. Le yemellu usanmıyorlar. Le temellune gider usanmayınız. Le temellu usanmayın. Doğrusu le yemellu usanmasınlar. Le yemellu usanmasınlar. Evet. El salis hel Nokta nokta, suhufal yavmi ya seyyidi. Suhufal yavmi, bugünkü gazeteleri, bugünün gazetelerini, ya seyidi efendim, el mima. E, yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri, aşağıdaki fiillerden hangisi, anlam bahamından doğrulur. Mesela her şerifte, içtin mi, bugünün gazeteleri olmaz. Hel ekelte, bugün gazeteleri yedin mi olmaz. Hel sababte, bugün gazeteleri döktün mü olmaz. Sabbez, Su dökmek, çay dökmek. Hel semehte, izin verdin mi, müsamah ettin mi? Doğrusu D şıkkı, hel kara'te diyeceğiz. Hel kara suhuffel yevmiye seyyidi. Efendim, bugün gazeteleri okudunuz mu? O zaman D şıkkı sevgili arkadaşlar. Es-sü Lem ile çekimi veren aşağıdaki fiillerden hangisi yanlıştır? Lem ile. Lem yefirine kaçmadılar lem yefirra kaçmadı lem tefirri kaçmadın lem tefirra siz ikiniz kaçmadınız lem efir olması lazım lem efirri demiş doğrusu arkadaşlar yanlış olan bu eynete <gülüyor> işeni nerede yaşıyorsunuz iki kişiye soruluyor bu soru eynete <gülüyor> işeni karşımızdaki erkekle Sorusuna verilebilecek yanıt aşağıdakiler hangisidir? Erkek de olabilir, bayan da olabilir. Çünkü mühendisler müşterek kullanılır. Ee, öyle bir soruya verilecek cevap ne'işu fi Mısır'a. Çünkü biz Mısır'da yaşıyoruz. Diğer şıklara bakalım. Ya'işune fi mısra. Onlar Mısır'da yaşıyorlar. E'işu fi mısra. Ben Mısır'da yaşıyorum. Ya'işune fi mısra. Siz Mısır'da yaşıyorsunuz. Yaşıyışı nefiy Mısır'a sen karşımıza karıma diyoruz Mısır'da yaşıyoruz. Halbuki soruya cevap A'dır. Biz Mısır'da yaşıyoruz. Altıncı soru. Tüm Helhum filki teveti. Yani Helhum olduğu için onlar. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdaki hangisi doğru şekilde tamamlar? Helhum hum olmaz çünkü helentüm entum ne olmaz lazım. Siz buluyor musunuz, hissediyor musunuz? Helhum hum yecidune 6. soru. Helhum hum ne? onlar buluyor mu bir zorluk fil kitabeti? Onlar yazmada bir zorluk hissediyor mu? Doğru cevabımız arkadaşlar ne? yecide bir şahıs için vecede buldu olmaz. Tecidu olmaz. O zaman nedir? B şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi ecvef fiildir? Arkadaşlar ecvef nedir? Orta harfi illetli olandı. Dolayısıyla değişik. Se Se'le sordu ve hebe vehbet diye dietti etti. Medde uzattı. Se're se yürüdü, kara -e okudu. Evet. Bu mudafil bu misal fiil, o ve bu mehmus fiil. Sekir es ve nokta ile Beyti yukarıdaki cümlenin olumsuz gelecek zaman kipinde olması için boş bırakılan yere aşağıdaki hangisi getirilmelidir? Ve nokta nokta ile Beyti cümlenin olumsuz gelecek zaman kipinde olmaz. Olumsuz gelecek zaman. O zaman seufe yezebu gidecek. Seyezebu gidecek. Liyezeb gitsin. Lem yezheb gitmedi. O zaman doğrusu B şıkkı len yezhebe gitmeyecek. tüm muslimunen cümlesinin kâne ile bu doğru kullanımı aşağıdakilerde hangisi? tüm olduğu için arkadaşlar kâne, kâna, kânu kânet, kânet kün tüm pardon e tüm. Künte, küntüm'e, küntüm olması lazım. Dolayısıyla B şıkkımız doğru. Yani nasıl çekiyoruz? Kana kana kanu, kana tkanı tküne, künte küntüm'e küntüm, künti küntüm'e küntünne, küntü küne. Evet. 10. soru: Ana talibetün müştehidetün cümlesinin leyse ile olumsuz kullanımı aşağıdakilerden hangisi? de doğru olarak verilmiştir. Hangisinde doğru olarak? Enne talibetü müştehidetün olumsuz olacak. Lesne talibete müştehideten olmaz. Yani lesne biz çalışkan bir kız öğrenciyiz olmaz. Leset ene talibetün. Leset o kız öğrenci olmaz. Lestu talibete müştehideten. Lestu talibete müştehideten. Ben çalışkan bir öğrenci değilim diyor. Ondan sonra D Les lessu talibeten müctehidedün. Ben çalışkan bir öğrenci değilim. Leyset talibeten müctehideden o değildir. Doğru cevap 10. soru. Arkadaşlar C şıkkı. Ne demek? Lessu talibeten müctehideden. Lessu ne yapıyor? Haberini nasf ediyor. 11 Ene nokta nokta outla Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdaki'da hangisi doğru olarak tamamlar? Eyne <gülüyor> meşite olmaz. Nerede yürüdün tatilinde? Tatilini olmaz. Eyne <gülüyor> nereye attın tatilini olmaz. Ene <gülüyor> baktite tatilde nerede kaldın olmaz. Neveyte niyet ettin olmaz. O zaman doğrusu Nedir? Kadayite. Eyna kadayite otla teke. nerede geçirdin? Kerim. 12. soru sueli sen aşara. Nokta nokta en e huzeni ile medreseti ye ebi. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri tamamlayan uygun sözcük aşağıda yemşi olmaz. Yemşi yürüyor. Yesir yürüyor. Yakumu kalkıyor. Yednu eğiliyor. Yecibu. O zaman bu koyacağız buraya. Yecibu bu Bilal medresi, ya abi babacım beni okula götürmen gereklidir, gerekiyor. O zaman buraya koydum. 13. soru. El-hürriyetü ecmelü şeyin fil alemi. Hürriyet dünyada en güzel şeydir, özgürlük. Dolayısıyla en yakın, Türkçe karşılığı, bakın bu sorulara dikkat ediyorsunuz. Hepsi uygun olabilir ama en yakın, en yakın A'dır arkadaşlar işaretliyoruz. Es-Sü'ele-Rabi Aşara Hezihi nokta nokta kıssatin tövfi hayat. Hayatımda ki en güzel okudum en güzel hikayedir diyeceğiz. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yer, aşağıdaki ismi tafdillerde hangisinin gelmesi uygundur? Esbahu, sabahlamak, e'le, en üste, pudla faziletli, husne güzel ama ahsenu, en güzel. O zaman bunu işaretliyorlar arkadaşlar. D şıkkını. El fi Türkiye. Türkiye'de gurbeti hissediyor musun? Yukarıdaki sorunun yanıtı. Aşağıdakiler hangisidir? El teş'uru bil hissediyor musun? Gurbeti fi Türkiye. Türkiye'de. O zaman el cevap A. D. D. Ke enneni. Ke enni. D. Ke enni fi vatanı. huna. Hayır. Hayır. Ben burada sanki vatanımdaymışım gibi. Doğrusu bu arkadaşlar. La eş'uruhune bil berdi elhamdülillah. Hayır burada soğukluğu hissediyorum. Allah hamdolsun. Naam evet eş'uruhu bi suda'in hune. Burada evet bir baş ağrısı hissediyorum. Naam eş'uruhu bi elemin fir batni. Evet karnımda bir ağrı hissediyorum. Eş'uruhyene bil ju'i hune. Evet burada arada sırada açlık hissediyorum. Ama soru neydi? El teş'uru bil gurbeti fi Türkiye. Türkiye'de gurbet hissediyor musun? 16. soru. Suales serse aşağıra. Efhamu min kelami ke nokta nokta el mevduu muhimun jiddan. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 16. soru arkadaşlar. Eee nedir? Esbaha sabahladı inne Muhakkak ki, enne muhakkak ki sahre oldu, leysa değildir. Şimdi e, cümlenin ortasında gelen edat bu ikisinden biri, ama ortasına olunca enne, cümlenin başında gelince inne. O zaman efamım, keleymi ki ben senin sözlerinden şunu anlıyorum ki konu gerçekten ciddidir. O zaman enne. Inne. Tenezele fiilinin muzari formu aşağıdaki da hangisidir? Tenezele. Tenezele yete olması lazım. Yete nezeli. Hangisi yete değişik algılar. Değil mi? Yunziru indiriyor. Yute indiriliyor. Yete neziru tabii bu yanlış. Yete nezeli. Yunziru iniyor. İn, ya da indiriliyor. Evet, İntazara fiilinin üçlü kökü intazara nedir? Bu infale te ve elifi atıyoruz. Ne kalır? Nazara kalır. Nazara. Evet, ene eshtaku nokta nokta eyyam medreseti. Arkadaşlar ben okul günlerini özlüyorum. Ee, olacak fi D olmaz, ale üzerinde bir şeyin üzerinde olmaz, an denden olmaz, min e, bir şeyden uzaklaşmayı ile bir şeye yaklaşmayı ifade ediyor. E, dolayısıyla doğru cevabımız C nedir? N eşdeğil ile iyi Ben okul günlerini özlüyorum. Yirminci sorumuz esvalseleşirun. Aşağıdaki sözcükler hangisi tefekkür fiilinin? İsmi failedir. Tefekkere düşündü. Tefekkür etti. Türkçe de kullanıyor. Mutefekirun arkadaşlar. Nedir? Mutefekirun düşünür. Evet. 2018-2019 yaz okulu e, ikinci sınıf sorularının çözümü burada. Bu ne erdi? Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hepiniz eski.